16 Ağustos, 22 Ağustos Değerli Akrep Burçları Nasılsınız? Değerli takipçilerim Nasılsınız? Gizli takip edenlerim sizler nasılsınız? Abone olmayıp takip eden Takipçilerim nasılsınız? İnşallah evinize bereket, huzur Aydınlık, bolluk her şey sizlerle olsun. Ülkemizdeki insan, dünyadaki tüm insanlara ferahlık gelsin. Bu afetler, bu olaylar inanılmaz derecede hepimizi yordu. Artık resmen depresyondayım. Onu da söyleyeyim değerli akrep burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip edin. E-Akka'ya official instagram sayfam günlük yorumlarım var. Dünya ve Türkiye gündemi, burçlarla ilgili bilgiler gezegenlerle ilgili bilgiler veriyorum renklerinizi belirliyorum e, ritüeller yapıyorum istiyorsanız takip edebilirsiniz akrepler e, bu ara dostlarınız yakın bildiğiniz ya da güvendiğiniz kişilerle ve işte de güvendiğiniz kişilerde bir arıza çıkacak ve bu arıza sizin işinizle alakalı size oyunlar olduğunu farkına varacaksınız e, Evet kendinizi e, Rahata çıkartacaksınız ama Güvendiğiniz insanların Sizin arkanızdan nasıl Hançerlediğine birebir şahit Olacaksınız. İşinizi kurtaracaksınız Ama dostlarınızı eleyeceğiniz Bir hafta olacak. Yani Benim dostlarım Benim arkamdan vurmaz diyorsanız Evet bu hafta arkanızda yani bu dönem Özellikle 24-25 Ağustos Arasında bunlarla ilgili Büyük krizler yaşanacak Ve içsel dünyanız bu konuda çok böyle boşluğa düşecek bunları biliyordunuz ama konduramıyordunuz bunu işinizi oyunlar yaratmak için yaptılar sizin yerinize geçmek istiyorlardı ama siz farkına vardınız şimdiden işinizi kurtardınız Üniversite ya da lise arkadaşlarınızla ilgili tatil planınız ya da çok gençlik mesela 22 yaşındaysan lise arkadaşınla bir hafta sonu denize girmek, güzel bir vakit geçirmek istiyorsun. Yap bu da sana iyi gece. 40 yaşındaysan da yapacaksın. 60 yaşındaysan da yaşayacak. Konken partin varsa bile arkadaşlarını böyle kendi aranda eğleneceğim bir dönem. Yani iş yerindeki dostların kazık atacak. Çok yakın ailenin içerisindeki olan dostların değil... İş çevrendeki gerçek dost gördüğün kişiler sana zarar verecek diyorum. Ama sen kara geçeceksin. Farkına varacaksın. Yerine geçmek isteyenlere ekart edeceksin. İş kurmak özellikle bazı akrep burçları su balık akrep yengeçle ortaklı bir iş yapacak. Parasal anlamda Emin misiniz bilmiyorum ama Şu dönem ortaklı iş size parasal anlamda zarara getiriyor Yani bunu sanki Ekim ayında yapsanız daha rahat olacağım Şu an yaparsanız para kaybı yaparsınız O yüzden doğru düşünün Ortaklarınız doğru ama yapacağınız zaman bu dönem olmalı Ekim, Kasım'dan sonra bu sistemin altyapısını oturtursanız Doğru başarı sağlayacağınız gözüküyor Bu ara büyük kurumsalda çalışıyorsanız Ay çok sıcak ben klimaya da alerji oluyorum. Cerranda kalınca ciğerlerim çok hassas. E, dışarıda da maşallah mahallem böyle çitçit çit çekirdek işte Evi kapattım resmen yanıyorum yani. <gülüyor> İdare ederim. Neyse, e, kurumsal ya da büyük bir firmada çalışıyorsanız e, burada güzel değişimler sizi bekliyor. Şimdiden hayırlı olsun. Yeni bir iş arıyorsanız, yeni bir işe geçmek istiyorsanız Ekim ayından önce yok. Lütfen bulunduğunuz noktayı takipte kalın. Uzun süredir iş ve evde artık bunaldım diyorsanız biraz daha vaktiniz var. Ama belediyeden ya da devlet dairesinden beklediğiniz bir dostunuz size çok güzel bir iş kapısı ayarlayacak. Bu da sizin için. O da aile dostunuz galiba size iyilik yaratacak gözüküyor. Bir ev anahtar satımımız var. Araç satımımız var. Araç yenileceğiz. Evi yenilemeyeceğiz. Evin parasını birine bir borcumuz var. Yarısını kapatıp diğer yarısıyla da krediye girecek olarak gözüküyorsunuz değerli akrep burçları. Aşk konusunda bu ara garip duygulardasınız. Nasıl söyleyeyim? Çok aşık. Yani Aman Allah'ım ilham sizin içinize kaçmış gibi olacak. Sevgilinizi çok şımartacaksınız. Aynı şımartmayı da siz isteyeceksiniz. Evet bu hafta birbirimizle de özel vakit geçireceğiz. Tatil ya da birbirimiz ait güzel hoş sohbetlerimiz olacak. Bu arada güzel sözler havada uçacak. Hatta ve hatta bu güzel söz sevgilinizle güzel sözlerin ciddiyete doğru annesiyle tanışabilirsiniz. Ya da annenizi tanıştırabilirsiniz. Böyle durumlar söz konusu olacak. Olacak. E, ayrıldığınız birini bekliyorsanız evet iletişim olacak ama duygusal bir iletişim değil. İçinizdeki egoyu boşaltacaksınız. Karşı tarafa söylemeniz gereken her şeyi söyleyeceksiniz. Sonra biraz sakinleşip doğru bir aşka geçiş yapacaksınız. Evli olanlar için sadece diyeceğim tek şey e, evet evlilikte pürüzler var yok değil. Ama her iki tarafında birbirine anlayışsız bağırışmalar, anlayışsız kaprisler var. Aslında evliliği toparlayabilirsiniz ama her iki tarafta maşallah keçe adıcı gibi o adım atsan, biriniz adım atın da bu evlilik gidiyor yani yoksa sonunda. Lütfen özür mü dileyeceksiniz, sürpriz mi yapacaksınız, ne yapıyorsanız yapın. Bir de minnoş minnoş çocuklu olan evli akrep burçlarında da, eşinizle alakalı eşinizin ailesinden desteklenecek bir para sizi çok, çok mutlu edecek. Yalnız bu ara e, görümcenize takıyor olabilir. Kafayı onun üzerine kilitliyor olabilirsiniz. Görümceniz kötü insan değil. Dili patavasız sadece bu. Yani eşiniz sizin ailenize takıyor. Özellikle görümcenizine takıyor. Hiç takmasın patavatsız dili ama kötü bir insan değil. Sağlık olarak özellikle egzama Alerjik kaşıntı ve son zamanlarda e, boğaz enfeksiyonlarımızla ilgili hassasiyetimiz olabilir. Dikkat bir de iş mahkemesi ve parasını bekleyen ve uzun süredir çözülmemiş bir paranız varsa bununla ilgili mahkeme yakın size faiziyle hak ettiğiniz para ve işiniz iade olacak. Sabırlı olun. Özellikle de devlet kurumunda asker, subay ya da bu tarz ailenizde mahkemelik ve suçlanma varsa aydınlığa kavuşacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Allah'a emanet olun. Umutla kalın. Işıkla kalsın. Işıklar bizim olsun. Rabbim sizin olsun. Ülkemizde olsun. Hoşçakalın.